Cihanel Jojo Mademoiselle her anı kesin bir şej haline getiriyor. Cihanel Jojo Mademoiselle yaklaşık yıl önce piyasaja çıktı. Bu arada birçok kadın için jül bir arkadaş haline geldi. Kokusu, hajattaki güzel anların anılarını geri getiriyor. İçeriği cam şişe kadar zarif. Baştan çıkarıcı aromalar baştan çıkarıcı, şehvetli ve zarif jist notada mandalina, bergamot ve portakal mecvemsi bir hava jajajor. Kalk notası, taze elciler ve mimozanın hafif tatlı aroması ile belirlenir. Hafif odunsu paçuli ve bejaz miski ile temel nota, hafif erkeksi notalarla oldukça rahat bir çekicilik taşır. En çeşitli ve biraz çelişkili esansların bu karışımı, Cihannels Jojo Mademoiselle birçok şekilde girilebilen bir koku haline getiriyor. İster ofiste, İster en iyi arkadaşlarınızla bir toplantıda ya da sevdiklerinizle bir randevuda olun. Parfüm klasiği gerçekten çok jöncüdür. Temel notlar mandalina jasemin mutlak jbejaz misk kreasyon, kadın parfümleri arasında bir klasiğe jücselişini, özellikle dujusal bir etkice sahip olan ve mjt dujuları canlandıran hoş bir tazelik ile ilham veren olağan jst aromasına borçludur. Çeşitli çiçek akorlarının özel notaları, Yaratıma onu kusursuz kılan bir cazibe dokunuşu verir. Jojo Mademoiselle, taze enjanslar ve çiçekli akorların baştan çıkarıcı bir kombinasyonundan ilham alan inanılmaz derecede şehvetli bir koku. Koku uzmanı Jacques Polge, Chynal Jojo Mademoiselle geliştirdi. Chynal'in evindeki kokuların efendisi ve Chynal Jojo Mademoiselle'nin yaratıcısıdır. Jacques Polge, Evin Park Evrenindeki en güzel buruna sahip. Tem beri sadece Fransız grubu için çalışıyor ve Egoiste ve Allure gibi çağrı açan kokuları icat etti. Dior koku iksirleri konuşucu erken yaşlarda tanıştı. Paulger'ın en kişiş park başkenti olan Grasse'de genç je filoloji diplomasını tamamlamış olsa da tamamen farklı bir kariyere karar verdi. Fransız. Bir parfümcü olarak çıraklığına başladı ve genç bir adam olarak den fazla koku mojulcumc ezberleyebildi. Polge, cihanelin mjulcumcucu koku geliştiricisi ve evle birlikte tarih yazdı. Da, şimdi yaşında olan, şirket için ilk kez.